Aslan Burcu ekran başına Nisan ayında siz aslanları neler bekliyor? Gelin hep beraber Nisan ayına bir göz atalım. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Nisan ayında aslan burçlarının neler beklediği ile alakalı. Gelin hep beraber bir bakalım neler oluyor neler bitiyor bu aslanlar aleminde. Nisan ayı gökyüzü gezegen hareketleri yine yoğun bir şekilde sizleri bekliyor değerli arkadaşlar. Yoğun bir şekilde derken kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Nisan ayındaki bu Aslan Burcu'ndaki olay birazcık daha böyle hareketli geçiyor gibi oluyor. Nisan'ın ilk haftasında... 10. evinizdeki Venüs-Uranüs kavuşumu iş, meslek, kariyer hayatınız için sürpriz güzel gelişmeler hayatınıza getirebilir. Genel olarak çok fazla iletişim odaklı olacağınız bir ay, Nisan ayı. Yakın çevre ve akrabalar, arkadaşlar, kuzenlerle olan iletişimleriniz çok artacağı, aldığınız eğitimlerin daha yoğun olduğu ve yurt dışı yabancılar gibi konuların gündemlerinizde daha fazla yer edineceği bir zaman dilimine giriyorsunuz. Özellikle iş konusu 10. evde daha ciddi anlamda ön planda olacaktır. Ve oradaki Uranüs'ün Venüs'le kavuşumu bazılarınızda doğum haritasındaki alanlarına göre olumlu etkileyebileceği gibi bazılarında ise olumsuz etkileri olabilir. Uranüs aniden ve beklenmedik bazı etkiler yapar değerli arkadaşlar. Orada Venüs'le kavuşumu... Dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çünkü o kavuşumun haritanızın aynı alanında başka bir malefik gezegenle kare açı yapması ya da açı yapması burada önemli bir sonuç doğurabilir. 6 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay var. Üçüncü evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Bazı bitişleri, sonlanmaları sembolize ettiği gibi bahsettiğiniz konularla da hayatınızda netleştirdiğiniz ne varsa bunları da gün yüzüne çıkarabilir. Bildiğiniz gibi diğerli aslanlar üçüncü ev kardeşlerle olan ilişkilerdir. Ve burada yaşanacak dolunay kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde artık belki de bazılarınız için bir mesafe almanız gerektiğini gösterebilir ya da Belli bir e, sohbet muhabbet yani yiyelim içelim ama labali olmayalım gibilerinden bir noktaya gelebilirsiniz. Çünkü kardeşlerinizle olan ilişkiniz e, artık sizin ya da onun e, aranızda biraz böyle hoşlaşmayabilme potansiyeli olan noktalara doğru gitme eğilimi var. Özellikle de mesela kardeşiniz aranız iyidir ama kardeşiniz evlidir. Hadi bakalım. Onun eşiyle sizin geçinmeniz arasında bir problem çıkar. Bir sürtüşme meydana gelir ve bu sürtüşmenin neticesi sizin kardeşinizle olan ilişkinizi ne yapacaktır etkileyecektir. Bunun gibi durumlara da maruz kalabilirsiniz. Belki aldığınız bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Çünkü burada 3. ev aynı zamanda biraz eğitim öğretimle de alakalıdır ama daha çok böyle eğitim. Ee, Ortaokul lise zamanlarından kalma bir eğitim daha çok böyle sizi çok aşırı yormayacak tarzda bir eğitim seminerler olabilir mesela bu tarz konularda e, ilginiz varsa bu dönem sizin için iyi bir dönem olabilir kısa veya uzak mesafeli bir seyahat planınız varsa bunu da gerçekleştirebilirsiniz yeni veya daha ileri düzey bir eğitime başlamak isterseniz de bunun için bir ön hazırlık noktasında güzel bir zaman dilimi olabilir kuracağınız iletişimler sizi ileriye ve geriye çekebilir. Yani burada iletişim alanı sizde çok fazla önem arz ediyor. Çünkü 3. evin konularından bir tanesi de arkadaşlar sizin bu iletişimle alakalı konularınızı da gündeme çıkaracak ve bazı kişilerle artık sohbet etmeyeceksiniz. Yani bazı kişilerle sohbeti, muhabbeti bitirebilirsiniz. Yeni felsefe ve kültürleri yaşamınıza alabilirsiniz. Yurtdışı ve uzak yerlere taşınma gibi bir takım düşünceler varsa bu dolunay süresince sizler için gerçekleşebilir, belki de başka bir şehire taşınma da olabilir. 21 Mayıs'a kadar arkadaşlar yengeç burcunda 12. evinizde ilerleyecek olan bir Mars var ve bu 21 Mayıs'a kadar olan bu dönem sizler için çok ama çok önem arz ediyor arkadaşlar. Arka planda kalmış duygusal konularınız aktifleşebilir. Mesela bazılarınız boşanma kararı almıştır ya da işte geçtiğimiz sene ayrılmıştır ya da sevginizden ayrılmışsınızdır bununla alakalı bir bitmemişlik vardır. Bu dönemde geriye dönüş olabilir eğer ilişkiniz sağlıklı idiyse. Ki hani kimse sağlıklı ilişkiden ayrılmaz ama o dönemde sağlıksız görmüşsünüzdür ama ayrılmışsınızdır ama daha sonra bakmışsınızdır aslında benim ilişkim iyiymiş, ben biraz ileri gitmişim, ben biraz kibirli davranmışım, ben fazla gurur yapmışım diye düşünürseniz işte sizin için o geri dönüş için çok güzel bir fırsat olacak değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü e, burada Yengeç Burcu'nda Mars'ın ilerlemesi sizin öfkeyle alakalı konuları içeriye döndürüp birazcık daha sorgulamanıza ve gurur yapmadan adım atmanız için size bir fırsat yaratabilir. Özellikle 15 Nisan'dan sonra Mayıs'ın ilk haftasına kadar gizli düşmanlara karşı da dikkatli olmalısınız. Yani dost zannettiğiniz kişiler size farklı niyetle de yaklaşıyor olabilir. Yine metafizik olaylar, metafizik saldırılar, bu tarz sıkıntılar da yaşayabilirsiniz zaman zaman. Fiziksel ve ruhsal hastalıklar, kazalar, kayıplar, hastane ile alakalı konular ki sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü 12. ev hastane ve kapalı alanlar da ifade eder. Bu konuların bu dönemde ortaya çıkma potansiyeli fazla. Kişisel haritanızda bunu destekleyen açıların olup olmadığı incelenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet şu anda ekranda gördüğünüz 0543 2090 444 nolu Whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçip doğum haritası analiziyle alakalı bilgiler alabilirsiniz. İçeriyle alakalı bilgiler verebiliriz. Evet, değerli dostlar konu derin özellikle ilişkiler konusu daha ön plana çıkıyor. Eğer geçmiş dönemde gurur kibir yaptığınız bir iş, bir beraberlik, evlilik ya da bir ortaklık da olabilir ayrılmışsınızdır ama yani hata yapmışsınızdır. Sizin için bir fırsat olacak. Bu da sizin artık gururdan sınavınız anlamına geliyor bazı nesiller için arkadaşlar. Özellikle dedik 15 Nisan ve sonrasında Mars'ın Chiron'u olan karesi e, yapacağınız uzak yolculuk ve seyahatlerde hukuksal konularda, din ve inanç konularında daha dikkatli adımlar atmanız gerektiğini söylüyor. Ne yapacaksınız? Bir denge olması lazım. Ne ham sofuluk yapacaksınız, ne de yelkenler fora demeyeceksiniz. Bir denge getiriyor arkadaşlar. Burada Mars'ın Chiron'la karesi aslında çok önemli bir konu çünkü Chiron kanayan yarayı ifade ediyor ve bu Mars'ın Chiron'la karesi de e, iki burada ailevi konuların e, özellikle Chiron'unuz yani transit Chiron'un e, kare yapması arkadaşlar kronik sorunları gündeme getirecek. Eğer siz burada bu Chiron'un e, klasik sorunlara gündeme getirip de bunları ben köklü bir şekilde çözmeye çalışacağım güdüsüne kapılırsanız yanlış yaparsınız. Çünkü çirondan kaynaklı kronik sorunlar düzelmez arkadaşlar. Ailenizde mesela bir problem vardır. Kronik olarak ne bileyim adamın işsizliğidir, para ve maddiyat konularıdır. Bunlar düzelsin de e, işte geleyim barışalım filan derseniz yanlış bir yolda ilerliyorsunuz. Çünkü bunlar düzelmeyecek arkadaşlar. Bu... Düzelsin diye yok hayatınızda. Onlar sizi bir noktaya götürsün diye var. Yani bir sorunu düzeltmeye çalıştıkça o alanda uzmanlaşırsınız. İşte bu çironun aslında size yaptığı çalışma böyle bir eğitim çalışmasıdır. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ha Bu çironun etkilerinden kurtulabilmenin yolu var mı hocam? Var. Nerede? Doğum haritasında sakla. Sadece danışmanlıklarda verdiğimiz bilgiler arasında. Mesela Çiron Natal haritanızda 7. evinizdedir. Bir türlü eşinizden değer görmüyorsunuzdur. E ne yapacaksınız? Cevap doğum haritasında. Evet. Bu arada bu Çiron'un çözümlerini öyle her bir insan bilmez. Onu da size buradan söyleyeyim yani. 20 Nisan'a geldiğimizde Koç burcunda önemli ve güçlü bir güneş tutulması meydana gelecek. 9. evinizde gerçekleşiyor ki bu 9. ev eğitim öğretimle alakalı konular. Artık ee, yani giyinelim, kuşanalım, millete havamızı atalım değil, biraz ilmimizle, bilgimizle ortaya çıkmamız gerektiğini söylüyor evren. Çünkü 9. evin konusu eğitim ve öğretim ama bunlar akademik düzeyde, biraz felsefi düzeyde, biraz entelektüel anlamda bu konular çok önemli olacak hayatınızda. Yani bazı kesimler vardır, bilirsiniz cehalet mutluluktur der. Cehalet mutluluktur lafı yani bir şeyi bilmiyorsan hani güne gözümü kapattım ben güneşi görmüyorum demek gibidir. Dolayısıyla da arkadaşlar insanları birbirinden farklı ve üstün kılan en önemli şey onların maddiyatları, varlıkları, giyimleri, kuşamları değil taşıdıkları bilgi ve ilimdir arkadaşlar. Bu yüzden Kur'an'da ne diyor? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor ayette. İşte bu dokuzuncu evde arkadaşlar bu güneş tutulması sizin adeta bazı konularda bilginizin az olması ya da işte girdiğiniz konuştuğunuz konular ya da yerlerde aslında bu konudaki eksikliğinizin farkına varma noktasında önemli bir etki yapabilir. Hayatınızda, hayatınızda arkadaşlar 6 ayı ilgilendirecek önemli bir başlangıç oluyor bu dönem. Bunlar ilişkiler, evlilik, yurt dışı, uzaklar, yabancılar, eğitimler, hukuksal konularda da etkiler alabilirsiniz. diyor Haritanıza göre. Din ve inançla ilgili alanlarda da yeni düşünce ve fikirlere sahip olmanız gerekiyor. Çünkü az önce bahsettiğim bazılarınız için bakın hep, hepiniz için söylemiyorum. Çünkü haritanıza göre değişiyor. Bazılarınız için ne olacak? E, Hamsofluk devri bitecek. Artık sorgulamadığınız şeylere inanmanız, iste, inanmanız, inanmamanız gerekecek. Ya da e, çok sorguluyorsanız inancın aslında her şeyi sorgulamakla başa çıkılmayacağını anlayacaksınız. Yani ben bugün bir tane parodi izledim. Ee, çocuk diyor ki benim diyor bir tane e, ateist ev arkadaşım var diyor. Her gün diyor Celal Güngör videoları izlettirirdi diyor. Bak işte diyormuş ki e, dağlar aslında e, sabit değil. İşte zelzelelerin en çok olduğu yer e, diye bana diyor bu fikri diyor, kabul ettirmeye çalışıyordu diyor. Bak diyor işte Kur'an'da yanlış yazıyor falan filan diyor diyor. Ya diyor bana bunları boşuna anlatıyorsun diye diyor. Niye? Çünkü ben diyor koyunun gökten indiğine inanıyorum. Sen bana ne anlatıyorsun demiş. İşte o hesap arkadaşlar bazı alanlarda bazı sorgulamalar ki buradaki kovadaki e, ya da işte uranüsünüzdeki etkiyle de alakalıdır. Bazı sorgulamalar sizi inançtan uzaklaştırırken bazı hamsofluklarda aklınızı kullanmamanıza sebep olacaktır. Bu yüzden değerli arkadaşlar bu alanda önemli gelişmeler yaşamanız gerekiyor ki önceki fikirleriniz ve düşünceleriniz hayatınızda size hizmet etmiyordu ve bu hizmet etmeyen konuları birazcık çıkarmanız gerekiyor hayatınızdan bu tutulmanın etkisiyle. Yeni idealleriniz olabilir. Hayata farklı bakış açıları ile bakmaya başlayabilirsiniz. Bu süreç sizi ta bir sonraki tutulmaya kadar bu süreci yaşayacaksınız, gelişeceksiniz, öğreneceksiniz, ilminizi artıracaksınız. Sevgili aslanlar, duydunuz mu? Evet, devam edelim. Devam ederken arkadaşlar, kanalımıza abone olduğunuz için ve yorumlara beğeni beğendiğiniz için ve yorum yazdığınız için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, devam ettiğimizde bakalım. 21 Nisan'a, bu 21 Nisan 15 Mayıs tarihleri arası önemli bir tarihler. Çünkü Merkür boğa burcunda retro harekete başlayacak tamam mı şimdi bu çok önemli bir durum neden Çünkü 21 Nisan 15 Mayıs tarihlerinde zaten 1 Mayıs itibariyle ortalık karışıyor Pluto geri hareketi var yani paranıza pulunuza malınıza mülkünüze ne yapacaksınız sahip çıkmanız gerekiyor Bir de Merkür boğa burcunda da gerileyince kazan çömlek patlayacak bizim küçüklüğümüzde öyle bir şey vardı Hani oyun oynardı herkes, işte sobe oynardınız. Sobe oynarken işte ebe dönüp arkasına baktığı zaman, milletin saklandığını gizlice hile yaparak görmeye çalıştığı zaman, hemen herkes ortaya çıkardı. Kazan çömlek patladı derdi. Evet kazan çömlek patlar. Neden patlar? Merkür geri harekette, İşte Mayıs ayında Plüto geri hareketi. Ve bu tarihlerde ortalık karışıyor. Finansal anlamda. Nerede hocam? Bütün dünyada. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Bu arada bu söylediğim şey sadece aslanları ilgilendirmiyor. Yani hepinizi ilgilendiriyor. Burada çok net yani bu olay e, sıkıntılı bir zaman dilimi. Yani beni de ilgilendiriyor. herkesi ilgilendiriyor. Bu dönemde siz yükselen aslanlar, iş, meslek, kariyer ve aile yuva konularında geçmişten gelen konularla meşgul olabilirsiniz. Ve geçmişten gelen o konularla meşgul olunuz. Bazılarınız için Gerçekten fırsat olacak çünkü. Bu alanlarda yapmanız gereken ertelediğiniz, yarım bıraktığınız işler yeniden önünüze serilebilir. S yeni sıfırdan aklınızda hiç olmayan işlere başlamak yerine bu dönemde yarım kalan işlerinizi tamamlamak da yerinde olacaktır. Bu yarım kalan işler yarım kalan ilişkiler anlamına da gelir. Mesela özellikle geçtiğimiz sene Temmuz aylarında ve Ağustos aylarında bir hışımla hareket edilmiş ilişkiler var. O hışımla hareket edilmiş ilişkiler sıkıntıları hani iyice düşünmeden ya da düşündüğünüzü zannedip hareket etmişsinizdir. Ama gelin görün ki bazı şeyleri hesaplamamış olabilirsiniz. Ya da olaylar sizin lehinizde gelişmemiştir. Yani e, bu tarz durumlar var. Ve aile önemli bir şey bu noktada. İlişkiler açısından ve sevgililik açısından ve yine iş ortaklıkları açısından bunları değerlendirin. İlişkiler geçmişten gelen aşklar içinde aynı durum geçerlidir. Tekrar denemek istiyorsanız fırsat vermek için bazı olaylar karşınıza çıkabilir. Yeni bir karar almak durumda kalırsanız retro sürecinin bittiği 15 Mayıs ve sonrasını beklemeniz yararlı olacaktır. Ama bu retro... Bu ilişkilerde size fayda sağlayacak. Bu retronun bitmesini beklerseniz tren kaçar. Bunu da buradan söyleyelim. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Aslan Burcu'nun Nisan ayıyla alakalı, hatta Nisan'ı da sollayıp geçtik. Mayıs'ı da anlattık gibi oldu biraz. Bunları anlattık. Özellikle e, ...web sitemizi ziyaret edebilirsiniz... ...ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz... ...şu anda ekranda görmüş olduğunuz... ...0543-20-90-444... ...WhatsApp e, hattımızdan... ...bize ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar... ...Nisan ayı ile alakalı... ...sizlere e, gereğinden fazla bilgiler... ...anlattığımıza inanıyorum... ...çünkü Mayıs'a da e, geçtik... ...ve e, bu dönem... hani ...aslanlarla alakalı e, sorular çok geldi... ...geçtiğimiz dönemlerde... E, ...çünkü... Ee, onlar geçtiğimiz sene yani sizler e, Uranüsyen etkiler aldınız ve Uranüs'ün etkilediği alanlarda hayatınızda pamuk ipliği bağlı olan bir takım konular pıt diye kopar ve sizin iradenize bakılmaz ve o anda bittiğinde nerede hatalar yaptığınızı sorgulamaya başlayabilirsiniz. İçinizdeki vicdan sahipleri ve kendi ruhuyla temasa geçen, geçebilenler bu sorgulamaları yapacaklardır. Ama içinizde gururundan, kibirinden o iç sesini duymayanlar, duyamayanlar da bu sorgulamaları yapmayıp bunun dikine gidecektir. E, buradaki retrolar vesaireler gibi konular sizin kendi içsel ruhunuzla, vicdanınızla temasa geçip evrene karşı yaptığınız hataları telafi etme noktasında size fırsat verir. Hocam evrene karşı ben ne hata yapmış olabilirim ki benim derdim eşimleydi benim derdim sevgilimleydi öyle değil. O sevgilinizi de yaratan Allah herkesin içinde Allah var sizin de içinizde Allah var. Ve Allah Ganiyün Hamid'dir ve dolayısıyla her şeyin her zerrenin içinde görünenin arkasındadır aynı zamanda. Ve doğaya baktığınız zaman mesela Allah ağaç yaratır ama bir sandalye yaratmaz sandalyeyi sen yaparsın. Sandalyeyi her ne kadar sen yapsan bile o ilmi veren yine Allah'tır ve Allah yaratımını senin üzerinden yaratmaya devam eder. Dolayısıyla da işin böyle de bir boyutu vardır. Evet konumuz tabi bu derinlikler olmadığı için bu e, burç yorumunda değerli arkadaşlar fazla da bu konulara girdiğimizde konu uzuyor. Eğer bu konulara merakınız varsa Astrolog Alif YouTube kanalıma girin orada Oynatma listelerine girin. Orada e, evrensel yaşamla alakalı bir takım konularla alakalı bir bölümler var. Orada e, bazı şeyleri anlattık. Merak ediyorsanız onları oradan da dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.